Kur'an'ın yeterliğini bana birkaç kişi söyledi. Aslında dinleyince aklım yattı işin doğrusu. Ayetleri gösterdi. Çok açık ayetler. Ama vicdanen de rahatsız oldum. Ya, Dedim, ya peygamberin hadislerine karşı geliyor gibi olursak nasıldır bu falan diye düşündüm. E bir de baktım ki peygamber zaten Kur'an'a uymakla mükellef. Aksine Allah tehdit ediyor. Yani Sakın kendinden bir şey söyleme diyor. Ve benim söylediklerim hepsi Kur'an'da zaten diyor Allah. Yani Kur'an'ın dışında bir kitap yok diyor Allah. Ve size sadece ahirette şeytan Allah'ın Kur'an'dan soracağım diyor. E öyle olsa Allah derdi yani Kur'an'dan soracağım. Hadisten soracağım. Peygamber'in anlattıkları diğer rivayetler